Dur! Sultan Süleyman Hazretleri! ...vaziyetine nedir sokun. Hünkârım, ziket var direniyor. Serdarların mikloş Zirini. kaleyi teslim etmemek için büyük bir mukavemet gösteriyor. Bu şartlar altında Berde Paşa sen konuş. Veziri Azam Mehmet Paşa'nın hakkı var hünkârım. Hasan'a ha. ha. ne yazık ki önümüz kış hünkârım. Belki en münasibi Belgrad'a çekilmek. Önümüzdeki bahara kadar hazırlıklarımızı tamamlar. Akabinde daha büyük bir da bulunabiliriz. Önümüzde başka bahar yok. Ben bugüne kadar onlarca defa cenk ettim. Allah'ın yardımı bileğimin gücü askerimin kanıyla. Kalbim... Ve ruhumla onlar zafer kazandım. Rüzgar benden yana esmediği vakit durmasın da bildim. Lakin bu defa farklı. Ziyet varın benim için kıymeti büyük. Ziyet var kafirin elindeki herhangi bir kale değil. Ziyet var benim inancım, benim umudum. Sanırım yüce Allah'ın adıyla kılıcını kaldıran, Peygamber Efendimizin nefesini indiren yiğitlerim, son bir defa besmele çekip kafiri üzerine yürün. Gün bizim günümüzdur Allah'ın izine. Yüce Rabbimiz, dualar ve rüzgar arkamızdadır. Afer ve cennet bize yazılmıştır. Ben inanıyorum. Gün doğmadan zikret var düşecek. Benim yüzümü kara çıkarmayın Aslanlarım. Allah Allah.